Türkiye'de birçok birey ve toplumsal grup, farklı biçimlerde devlet şiddetine maruz bırakıldı, bırakılıyor. Peki onların hakikat ve adalet arayışı için geçiş dönemi adaletini esas alan perspektif bize ne söyler? Bitmek bilmeyen şiddet döngüsüyle sarılmış toplumlar, daha demokratik, adil ve barışçıl bir gelecek umuduyla yaklaşık yarım yüzyıldır geçiş dönemi adaletinin çerçevesini tartışıyor. Özellikle geçmişinde çatışma deneyimleri olan baskıcı rejimlerden, demokratik bir düzene nasıl geçeceğimizi sorguluyor. Bizler, hayatta kalanların hakikat, adalet ve onarım arayışına farklı yol ve yöntemlerle nasıl katkı sunabiliriz? Geçiş dönemi adaleti, şiddet döngüsüne yol açan toplumsal koşulları güncel dinamikler içerisinde anlama ve dönüştürmeye dair çabasıyla bize önemli bir mercek sunuyor. Bu yaklaşım, farklı ülkelerin ve toplumların deneyimlerinden öğrenerek zenginleşti. Bugün yalnızca çatışma sonrası dönemler için değil, gündelik hayattaki barışı sağlamak için de kullanılabilecek yöntem, araç ve yaklaşımlar önermekte. Günümüzde devletin fail olduğu ya da göz yumduğu şiddet türlerini farklı disiplinleri bir araya getiren yenilikçi yöntem ve araçlarla ele almak gerekiyor. Türkiye'de geçiş dönemi adaleti, dönüşen özneler, araçlar, yöntemler sempozyumu da bu farklı bakışları birlikte düşünmeye davet ediyor.